Spreyler misiniz direkt karşı? Evet evet. Tam spreyler Ya hak! Diğeri ik ya Rabb'il Alemin ben geldim lan. Şş beni alın lan. Dahım. Aa soldan araba geliyor lan. He? Anas geliyor <gülüyor> mu? Şey çok komikti ya. Aa o yanılıyor. Dilekleri patlat onların. Aldınız ismet. BB sıkacağım. Aldınız adı <gülüyor> Ne oluyor lan? <gülüyor> He? Kana sürücüsü, oyunu öleceğiz. Var bana sürücüsü. Garmayı kesmenin ikisinden bu. Ne güzel sürdü arabaya bu. Araba Oğlum sabahları beyaz. Aaa ara ara ara Vurun, vurun. Vurun. Canları yok, canları yok. Hırtçiye yapma. <gülüyor> Bakarken dropları beklerken bizi görücekler şimdi. Ne diyor bu? He. Bak, şimdi izle. Bu arada 19 para var la durumlarım bunu bombala. Öldü mü? Bana bak Emine abi. Demirimi Çıkmana doğru. Nerede Arda? Çok güzel Arda. Mavide. Basma <gülüyor> inenes. Bomba atıyorum. Oha kafama geldi bomba Emine abi. Ne attın? Bekle benden de falan atıyorum bekle. Adam ah. burada lan. Çık oldum ben. Sen manyakmış ulan. Evet manyak. <gülüyor> Emine abi bile bana diyordun <gülüyor> lan. Lan sen o kadar vurdun mu oltaka valla. Bile yani. bana diyordu Emine var ya. Adam dönüşmene nasıl bakıyorsun? Sağ, sağ tarafa doğru gidiyor. Ama vurdu örümüzde. Tamam Şöyle abi. Durdu durdu durdu. Uçtum, uçtum, uçtum, uçtum, go, uçtum, go, go, go, vurdum. Go, go, go, go, go. Hadi ya ha, vurun abi. Galiba öldüler, gelin gidelim. Araba gidiyor, çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk. Ver çap, abi çap, arabayı, arabayı, arabayı, ver, arabayı, ver, arabayı ver, arabayı ver sizde. Nerede Saattin abi? Burada, burada, burada, burada. Karşıda. Sola doğru gidiyordu. Hazır ya mısınız Zeymiminler? Bak gidiyor, gidiyor. Ulan arkadaş ben de hile gibi herkesi görüyorum ya. Maşallah. <gülüyor> Canınızı bir basaydınız. Vallahi Bastım öyle, gülot atman lazım. Buradan mı durmuş? durmuş, durmuş evet, önümüz. Giriyorum. <gülüyor> İki, bir. girdim. Gir Giri abi. Ah burada, burada, burada. Sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Yani bir <gülüyor> sizlik olur mu yani? Olur. <gülüyor> oh, Abi bir şey oldu. Yok, <gülüyor> Ha, dön dön dön dön <gülüyor> de <Aynen>. <gülüyor> Arda Saattin abiye kaldık. Allah potas. İzliyorlardı ne kumur ediyorlardı şu an. Al bunu vermem yapalım bu ağırım. Çok eğitim <gülüyor> ha.